Merhabalar, 29 Ağustos 4 Eylül haftasına hoş geldiniz. Bu hafta geçtiğimiz hafta meydana gelen Başak Yeni Ayı'nın enerjilerini e, hissetmeye devam ettiğimiz bir hafta olacak. E, özellikle biliyorsunuz 27 Ağustos tarihinde meydana gelen e, ve Mars'la kare görünümü yapan Başak Yeni Ayı, e, bizlerde artık harekete geçme noktasında, eylemsellik noktasında bir takım tetiklemeler oluşturdu. Ee, ve bir yeni ay veya dolunayın etkisi ortalama bir hafta kadar sürdüğü için bu haftanın da bu yeni ay enerjileri ve tesiri altında olacağını bilmeniz gerekiyor. Ee, dolayısıyla eğer yeni ay videomu dinlemediyseniz mutlaka öncesinde onu dinlerseniz aslında bu haftanın genel gündemine de bir şekilde hakim olmuş olursunuz diye düşünüyorum. Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar eğer destek olmak isterlerse Abone olurlarsa çok mutlu olurum. Yine bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Bunun yanı sıra beni instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ve yeni açmış olduğumuz telegram grubuna aşağıdaki açıklamalar kısmından dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet 28 Ağustos'ta meydana gelen Venüs Satürn karşıtlığı da özellikle 20 derece Aslan ve 20 derece Kova burcunda meydana geldi. Bu haftaya bu enerjilerle başlıyoruz. Yeni ay enerjileri Venüs Satürn karşıtlığı ile beraber evet yeni girişimler var. ...bizi tetikleyen bir takım faktörler var. Harekete geçsek mi? Nasıl geçsek? Nasıl bir adım atsak? Nasıl bir düzen inşa etsek? Veya bir yerde bir söz söylememiz gerekiyor. Fikrimizi beyan etmemiz gerekiyor. Belki tartışmamız gerekiyor. Veya hakkımızı aramamız gerekiyor. Ama kendimizi en doğru biçimde nasıl ifade edebiliriz? İşte bunlarla alakalı sınavlar olacaktır bu hafta. Burada Venüs satürn karşılıklığı ile de beraber bilhassa... İkili ilişkiler alanında bir e, gerilim söz konusu, yani e, ilişkilerdeki mutluluğu, sevgiyi hissetmek yerine daha çok baskıyı, sorumluluğu, sıkıntıyı, bir türlü doya doya sev sevgiyi, sevilmeyi hissedememek. Bir türlü tam anlamıyla kendini açamamak veya karşıdaki insanın kendisini açamaması gibi temalar hakim. Yani bir türlü tıkanıklık ama aynı zamanda harekete geçmemizi tetikleyen başka faktörler hafta başlangıcında etkin olacak. Haftanın ilk günü ay terazi burcu geçişine başlayacak. Ee, öğle saatlerinde ayın terazi burcu geçişi etkili olacak. Özellikle öğle saatlerine kadar biraz e, odaklanmakta güçlük yaşayabiliriz. Ee, özellikle planlar, programlar aksayabilir. Ee, çünkü ikilemler içerisindeyiz, kafamız karışık. Ve ay burç değiştirme hazırlanırken hangi rotada ilerlememiz gerektiğini tam olarak kestiremeyebiliriz. Ayın terazi burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler, ortaklıklar, uyum ve diplomasi biraz daha önemsediğimiz konular olacak. Süreçte aslında ben yerine biz diyebilmeyi öğreneceğimiz bir süreci de aktive edecektir. Aslında haftanın ilk günlerinde çok önemli gezegensel etkileşimler olmayacak. Dediğim gibi... Başak Burcu'ndaki yeni ayın ve Venüs-Satürn karşıtlığının hatta Venüs-Uranüs karesinin etkilerini hissediyor olmaya devam edeceğiz. 31 Ağustos tarihinde Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Hafta ortasından itibaren Ay'ın Akrep Burcu geçişiyle beraber biraz daha derin konulara e, yönelmeye başlıyoruz. Özellikle ortaklaşa parasal meseleler, ruhsal konular, bizim kafamızı karıştıran, kuşkuya, şüpheye düştüğümüz alanlara daha çok fokuslanmak Ayakrep burcuna çok rahat değildir arkadaşlar. O yüzden bazen gereksiz endişeler, gereksiz kuruntular ve şüpheler içerisinde olabiliriz. E, bu durumlardan kendimizi biraz sıyırmamız gerekiyor hafta ortasında. E, özellikle e, bir temele dayanmayan düşünce ve kuruntulardan uzak durmak faydalı olacaktır. 1 Eylül'e geldiğimiz zaman, evet bu hafta itibariyle artık Eylül ayına giriş yapıyoruz. Ee, Burada özellikle Eylül ayı yorumlarını dinlemediyseniz yukarıya bırakıyor olacağım. Eylül ayı yorumlarını mutlaka dinleyin arkadaşlar. Eylül ayı gerçekten ilginç bir ay. Ve hemen başlangıcında da zaten 1 Eylül tarihinde Mars ve Jüpiter arasında bir etkileşim yaşanacak. Mars 6 derece ikizler burcundayken Jüpiter de 6 derece koç burcunda. Yani Mars'ın ikizler burcu geçişi aslında Jüpiter ile sağladığı temasları tetikliyor. Ee, Jüpiter ile güzel bir kontak kuruyor. Jüpiter koç burcuna geçtiğinde ne demiştik? Özellikle şansı e, bizzat gidip kendimiz alacağız demiştik. Mars'ın ikizler burcu enerjisiyle beraber de aslında bu enerji uyumlanıyor. Ve dolayısıyla karşımıza çıkan bir takım şanslardan, girişim fırsatlarında atak olmamız ve hızlı hareket etmemiz gereken konularda sistem bize diyor ki Eylül başında Evet gezegenler retro olabilir, evet enerjiler yavaş olabilir ama bazı alanlarda harekete geçmelisin. Ne istiyorsan ona gidip almalısın. Onun için mücadele etmelisin, onun için çaba göstermelisin. Şansını yakalamalısın, şansını kovalamalısın. Bununla alakalı belki de ikna kabiliyetlerini kullanmalısın. Bununla alakalı belki de pratik davranmalısın mesajını veriyor bizlere. Bu alanda özellikle cesur davrandığımız, atik olduğumuz, aksiyon almak istediğimiz konulara dair bir takım şanslardan elde edecek haritalar olacaktır bu hafta itibariyle. 3 Eylül tarihine geldiğimizde ise Ay-Yay Burcu geçişine başlıyor arkadaşlar. Ayın Yay Burcu'na geçmesiyle beraber o Ay Akrep'teki kasvetli ruh halini biraz daha dağıtıyoruz. Hafta sonuna doğru gezmek, eğlenmek, yeni şeyler araştırmak, özellikle seyahatlere çıkmak, okumak, öğrenmek adına çok keyifli zaman dilimleri olacaktır. Biraz daha rahatlattığımız, biraz daha kendimizi açtığımız bir süreçte aktif olmaya başlayacak. Esasında gördüğünüz gibi bu hafta güzel gelişmeler var. Fedakarlıkların, sorumlulukların, e, girişimlerin ön planda olduğu, bizim bir takım adımlar atmamızın şart olduğu ama biraz da dinlenme enerjisine girmeye başladığımız bir hafta olacak. Akabinde 5 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu geçişiyle beraber aşkta daha çok fedakar olmaya başlayacağımız bir enerji de bu hafta itibariyle aktif olmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Evet bu haftanın gündemi bu şekildeydi. Şimdi bakalım yükselen burçları bu hafta neler bekliyor olacak. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta özellikle başak yeni ayın etkisiyle beraber yeni bir düzen inşa etmek için bir takım teklifler görüşmeler anlaşmalarla uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı gelecek plan ve programlarınızı gözden geçirmeniz gereken bir hafta olacak. Jüpiter burcunuza geçtikten sonra özellikle Mars'tan çok güzel kontaklar alıyor. Burada çok keyifli haberler alabileceğiniz, hızlı hareket ettiğiniz zaman kendi benliğinizi ortaya koyabileceğiniz bir takım şans ve fırsatlar da karşınızda olacaktır. Bu hafta özellikle Eylül başlangıcında hızlı olan kazanacak gibi gözüküyor. Sevgili koçlar, araç alımı, satımı, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, görüşmeler ve teklifler, belki de parlak fikirlerle alakalı güzel çalışmalar sağlanabilir. Hoşçakalın. Sevgili Boğa Burçları, bu hafta özellikle Başak Yeni Ayı ile beraber hayatınıza giden yeni aşk, yeni macera, belki çocuklarla alakalı gündemler, parasal anlamda sağlanabilecek riskli gelişmeler ve belki de kendi değeriniz algılamakla alakalı gündemler ön plandayken Aynı zamanda ailenizle alakalı konularda bir takım fedakarlıklar yapma mecburiyetinin nasıl olduğunu hissedebilirsiniz. Kariyer ve aile dengesini kurmak, bu konuda belki de bir takım fedakarlıklar yapmak ön planda olacaktır. Aynı zamanda bu hafta parasal konularda bir takım şanslar karşınıza çıkıyor. Geçmişte kaybettiklerinizi telafi etmek adına yeni imkan ve olanaklar karşınızda olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler Burçları. Bu hafta... Başak Burcu'nda meydana gelen yeni aile beraber aileniz, ev düzeniniz, bununla alakalı gelişmelerde aktif rol oynayacaksınız. Belki evinizi dizayn etmek isteyebilirsiniz, ailenizle alakalı bir konuda inisiyatif alabilirsiniz. Bir taşınma, bir yer değişimi e, gündemleri de söz konusu olabilir. E, aile içerisinde sizin aktif olacağınız enerjiler hakim. Bununla beraber e, çok sürpriz haberler alırken bir taraftan da etrafınızda duyduklarınız, düşündükleriniz... Çevresel baskıların sizi biraz zorladığı, biraz dedikodu enerjisine maruz kaldığınızı düşündüğünüz bir hafta da olabilir. Ancak 1 Eylül'de... Mars ve Jüpiter arasındaki etkileşim, kariyer gelirleriniz, toplumda tanınma, şöhret olma, göz önünde olma gibi açıları destekliyor olacak. Gerçekten parladığınız, zirveye oynadığınız, eğer gerekli zamanda, gerektiği yerde harekete geçerseniz ön plana çıkacağınız enerjiler de hakim olacak. Gruplar içerisinde liderlik söz konusu olabileceği gibi kariyer gelirlerinde de ciddi bir artış e, olabilir. Umarım keyifli bir hafta olur. Hoşça kalın. Merhaba sevgili yengeçler, bu hafta Başak Yeni ile beraber sürpriz kararlar, sürpriz haberler ve anlaşmalar belki de arkanızdan dönen dolapları öğreneceğiniz ya da geçmişte kaçırdığınız fırsatların tekrar karşınıza çıkacağı bir hafta gündemi söz konusu. Venüs Satürn karşıtlığıyla beraber özellikle burada parasal konularla alakalı biraz kısıtlanmış, bunalmış, yorulmuş hissedebilirsiniz. Harcamalarınızı biraz daha kontrol altına almak yerinde olacaktır. Ancak 1 Eylül tarihinde meydana gelen şanslı etkileşime baktığımız zaman sizin haritanızda kariyerinizle alakalı kaçırdığınız bir fırsatı tekrar elde etmek adına bir şans vaat ediliyor. Zirveye oynayacaksınız, zirvede yeriniz hazır gibi ama sizin kendi öfkeleriniz, kendi blokajlarınız veya size karşı gizli düşmanlık yürütenlerin düşüncesi sizi alaşağı edebilir. O yüzden lütfen kendinize inanın, güvenin ve bu fırsatı değerlendirin. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta meydana gelecek Başak Yina ile beraber parasal konularda yeni gelişmelere gibi bir süreç yaşıyorsunuz. Aynı zamanda Mars'ın desteği de. Evet kariyer gelelerinizde bir takım artışlar var ama. Plan değişikliğine gitmeniz gerekiyor. Bununla alakalı mesajlar alıyorsunuz ve yeni başlangıçlar için adım atacak hale geleceksiniz. Venüs saturn karşılıklı özellikle evli olan aslan burçları için ikili ilişkilerde biraz baskı, yorulma, zorlanma enerjisini çalıştırıyor. Zaten uzun zamandır bu sorumluluk hissini yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. 1 Eylül'de meydana gelen şanslı etkileşime baktığımız zaman özellikle yeni bir sosyal çevreye dahil olma yeni bir inanç sistemine dahil olmak yeni bir yola, yeni bir yolculuğa, yeni bir gruba dahil olmak adına şanslı etkileşimler sağlayacaktır. Bilhassa eğitim hayatıyla alakalı akademik kariyerle alakalı gündemi olanlar varsa yine şansı değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları Burcunuzda meydana gelen yeni ile beraber özellikle Kariyer noktasında oldukça hırslı, geleceğinizle alakalı aktif olmaya başladığınız, kendinizi yenilediğiniz ve kendinize reset attığınız bir süreçtesiniz ve bir haftadasınız özellikle. Burada Venus-Satürn karşıtlığıyla beraber özellikle iş hayatında bir takım gizli düşmanlıklar, arkadan dönen dolaplar ile ilgili dikkatli olunması gerekiyor. Aynı zamanda bağışıklığınıza karşı da dikkatli olun, gizli bir ilişki potansiyeli varsa bununla alakalı da sıkıntılar yaşanabilir gibi gözükmekte. 1 Eylül'de Mars-Jüpiter etkileşimiyle beraber kariyerinizle alakalı büyük bir fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle birinden çok sağlam bir destek görebilirsiniz. Belki bir sponsor arayışındasınız, belki birinin maddi veya manevi desteğini bekliyorsunuz işte. Bu sağlanabilir sizlere sevgili Başak burçları. Keyifle değerlendirin isterim. Hoşça kalın. Sevgili Terazi burçları, bu hafta Başak Yeni ile beraber içsel bir uyanış sürecine giriş yaptınız. Özellikle kendinizle alakalı bir takım kilit noktaları tespit etmeye başlıyorsunuz. İnanç sistemlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Yurt dışı veya uluslararası konular, akademik kariyerle alakalı hedef ve hayaller ile ilgili adım atılması gereken süreçlerde aktif pozisyonda. Ancak bu hafta Venüs-Satürn karşıtlığı ile beraber bilhassa aşk hayatınızla alakalı, çocuklarınızla alakalı bir takım baskı unsurları üzerinizde hissedebilirsiniz. 1 Eylül tarihindeki Mars-Jüpiter etkileşimiyle beraberse ikili ilişkiler alanında büyük bir şans yakalıyorsunuz. Ee, özellikle belki çıktığınız bir seyahatte e, tanışacağınız biriyle ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Belki evlilikte ikinci bahar yaşayabilirsiniz. Özellikle ikinci evlilik açısı da çok çalışacaktır birçok terazi burcu için. Veya hukuksal gelişmelerle alakalı, davalarla alakalı pozitif gelişmeler de yaşanabilir. Umarım güzel şeyler olur. Hoşçakalın. Sevgili Akrep Burçları, bu hafta Başak Yine ile beraber gelecekle alakalı hedef ve hayallerinizi güncellemeye başladınız. Özellikle parasal durumlar, ödemeler, borçlar, kariyer gelirleri arasındaki dengesizlikleri toparlama kadına artık sistem sizi zorluyor. Yani kazançlarını artır, ünvan, e, ünvanını artır, yükselmeye doğru, e, grup içinde lider olmaya doğru bir yol çizliyor. Çünkü ödemeleriniz, borçlarınız, krizli durumlarınız artık hat safaya çıkmış vaziyette. Bu hafta aynı zamanda Venüs-Satürn karşılıklı ile beraber ev, aile, yuva içerisinde bir takım kısıtlamalar, daralmalar, baskılar hissedebilirsiniz. Bilhassa ebeveynlerinizle alakalı sorunlar da ortaya çıkabilir. Ancak bir evindeki mars etkileşim ile beraber iş hayatınızla alakalı güzel bir fırsat yakalama imkanınız söz konusu olacak. Burada belki yeni bir işe girmek, belki yeni bir çalışma arkadaşı, Belki bir ortaklık veya bir sermaye konusuyla alakalı şans yakalama ihtimaliniz var. Keyifli bir dönem olsun diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Başak Yayın ile beraber geleceğinizle alakalı kritik kararlar verme aşamasındasınız. Özellikle evlilik ve ortaklık konuları sizi ciddi anlamda zorluyor ve bir karar vermeye itiyor gibi gözüküyor işte geleceğinize dair bir takım artık yenilikler yapma ihtiyacı hissediyorsunuz keza Venüs Satürn karşıtlığıyla ile beraber de özellikle e, dedikodular söylenen sözler bu sözlerin zihninizdeki yansımaları sizi fazlasıyla yoruyor ve yıpratıyor gibi gözükmekte ancak 1 Eylül tarihinde Mars Jüpiter etkileşimi ile beraber Aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili ay burçları. Ee, güzel bir ilişki başlayabilir, tutkulu bir ilişki başlayabilir. Mevcut evlilikle alakalı belki sorunlar çocuk vasıtasıyla çözüme kavuşturulabilir ama sizi heyecanlandıracak gelişmeler olacak gibi gözükmekte. Güzel gelişmeler olsun dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta Başak Yeni ile beraber inanç sistemleriniz, Hedefleriniz, hayalleriniz, doğrularınızla alakalı bir takım sorgulamalar yapıyorsunuz. Burada özellikle yeni bir işe girmek, yeni bir yola girmek, yeni bir yaşam tarzı benimsemekle alakalı artık aksiyon almanız gereken bir süreç var gibi. Bununla beraber Venüs-Satürn karşıtlığı parasal konularda sizleri uyarmakta sevgili oğlaklar. Harcamalarını kontrol et, bütçeni kontrol et, bununla alakalı ileride sıkıntı yaşama şeklinde bir takım sinyaller bu hafta verilebilir gibi gözüküyor. 1 Eylül'de ise Mars-Jüpiter arasında çok güzel bir açı var. Bu etki özellikle sizin haritanızda 6. ev ve 4. evde yaşanacağı için ailenizle yeni bir düzen kurma, belki yeni bir eve taşınma, belki bir aile kurma, belki iş için taşınma gibi gündemleri tetikleyebilir gibi gözükmekte. Keyifli olsun dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ay ile beraber parasal konularla alakalı bir takım girişimlerde bulunma kararı alabilirsiniz. Özellikle risk alarak kaynaklarınızı artırmak ve destek görmek gibi temalar ön plana çıkabilir. Bununla beraber aşk hayatınızda tutkuların ön plana çıktığı da bir hafta olacak. venüs satürn karşıtlığıyla beraber ikili ilişkilerde biraz zorluklar yaşıyor olsanız da aslında sıkıntının sizin tutumunuzdan kaynaklı olduğunu fark etmeniz gereken bir hafta olacak. Bununla beraber Mars ve Jüpiter arasındaki etkileşimde Size sürpriz haberler vaat ediyor sevgili kova burçları. Bu hafta itibariyle sürpriz teklifler, aşk haberleri, güzel sözleşmeler, anlaşmalar ve mutlu edecek kararlar gündemde olabilir. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. Evet, bu hafta Başak İna ile beraber ikili ilişkilerde ciddi sorgulamalar yaptığınız bir süreçtesiniz. Özellikle evlilikler ciddi bir markajdan geçiyor. Bununla beraber Venüs Satürn karşıtlığı bilinçaltınızdaki bütün travmaları tetikliyor sanki. Özellikle uykunuza beslenme rutinlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ancak 1 Eylül tarihinde çok tatlı etkileşimler var Mars ve Jüpiter arasında. Ee, burada e, Mars 4. evinizde Jüpiter ise 2. evinizde evet biraz gerilim yaratacak olsa da aile içerisinde parasal konularda şanslı etkileşimleri de tetikleyecek. Belki ev almayı planlıyorsunuz. Belki yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Belki maddi anlamda aileden destek bekliyorsunuz. İşte bunlarla alakalı şanslı etkileşimler olabilir gibi gözüküyor. Sevgili balıklar keyifle gelsin inşallah. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.